Merhabalar. Daha önce steroidle ilgili bir videom vardı. Onun altına yazılan yorumları okuyunca bir tane daha yapayım dedim. Çünkü dilimde tüy bitti. Bu steroid kullanımının ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın 2021 yılı Ağustos ayında yayınlanmış bir makale. Androloji dergisine yayınlanmış. Androloji ne demek? Üroloji demek. Peki ne alakası var? Steroid vücut geliştirme ve ürolüjyon. Çok yakından bir alakası var. Normalde 178 sporculuk bir veri tabanında 168 sporcuda hipogonadizm bulunmuş. Hipogonadizm ne demek? Basitçe erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalıklarının fonksiyon bozulması demek ve küçülmesi demek. Bu nasıl meydana geliyor? Beynimizdeki hipotalamus, hipofis ve hedef organ aksında olan bozukluklar. Yani cinsellikle ilgili olan hormonların bozulması demek. Erkeklik hormonu düşüyor, testisler küçülüyor. Maalesef bütün bu gerçeğe karşın bu 168 sporcudan ancak 38 sporcu tedavi edilmeyi kabul etmiş. Geri kalanın hepsi kaçmış. Ve bakın biliyor musunuz 38 sporcudan sadece 4'ünde bu olay geri dönebilmiş. Çok düşük bir rakam ve üstün üstelik ikisi de ancak ilaç tedavisiyle geri dönmüş. Yani bu steroid kullanımının vücutta yaptığı hasarı geri çevirme imkanı oldukça düşük. Sadece testosteron değil, FSH, LH hormonları da düşüyor. Spermler güçsüz ve hareketsiz ve jinekomasti yani erkekler demeyin ve büyüklüğü ortaya çıkıyor. Kadınlarda da benzer sorunlar söz konusu. Dolayısıyla lütfen nereden biliyorsunuz bilmiyorum ama bunun iyi olduğuna dair bir inancı var. Sanki hiç zarar sınmış gibi bir de bir beklenti var. Maalesef sonuçta işte iyi kaslara sahip olurken bu hale düşünebiliyorsunuz. Ve daha kötüsü söylediğim gibi bu durum geri dönmeyebilir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hepinize ilaçsız günler diliyorum efendim.